Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Nasılsınız? iyi misiniz? Koç, Aslan, Yay arkadaşlarım, platonik olan arkadaşlarım. Efendim, sizleri ihmal etmek istemedim. Sizler için de şöyle 2-3 kartlık platonik arkadaşlarımın platonik olduğu aşkları neler düşünüyor? Onlar için ne düşünüyorlar veya onlara bakışı nedir ya da hayata bakışları ne bu insanların? 15 Haziran'a kadar platonik olan arkadaşlarımızı neler bekliyor? koç aslan yayı arkadaşlarım ateş gruplarından başlayalım bakalım sevgili koç burcu arkadaşlarımdan şöyle pilotonik olan arkadaşlarımız için 15 hazirana kadar neler olup bitecek şöyle bir bakalım 3 kartlık bakmak istiyorum canlar şöyle hafiften gözünüzün önünde karıştırayım kartlarımı canlar sevgili koç burcu arkadaşlarımın pilotonikleri neler düşünüyor şöyle bir bakalım sevgili Koç burcu arkadaşlarım efendim ekranı tam göremediğim için sizlere doğru tutmaya çalışıyorum. Böyle bir yıkım durumları var. Efendim Koç burcu arkadaşlarım. Sevgili platonik olan Koç burcu arkadaşlarım karşınızdaki kişilerin düşünceleri bunlar. İç dünyaları, duyguları, kalpleri, hayata bakışları şöyle bir bakalım. Sizin bu platoniyinizin biraz dengesi kaymış durumda. Neden? Aradığını bulamamış sevgili Burcu arkadaşlarım, güzel insanlar. Bakın burada bir bekleme durumu var. Ben bir türlü aradığımı bulamadım. Dercesine ruhen dengesi kaymış durumda. Sizin bu pilotoniyinizin ruhu bu şekil, kalbi bu şekil, duyguları bu şekil. Tabii ki görüntüsü değil. Bakın burada güneş ufuktan kendini göstermiş durumda. Dağların ardından güneş kendini göstermiş sizin platonikler bu duygularda, bu düşüncelerde sevgili koç burcu arkadaşlarım. istiyor ki sizin platoniğiniz artık her kim ise bu insan bay veya bayan artık benim için güneş açsın. Çok bekledim, aradığımı bulamadım veya buldu da belki platoniğiniz de sizden etkilendi sevgili koç burcu arkadaşlarım. Bakın burada bir hayal kırıklığı karşılığını alamadım belki de o kişi de size kur yapmaya çalıştı siz göremediniz neden olmasın sevgili koç burcu arkadaşlarım lütfen değil mi bakın burada bekliyor mutluluğu bekliyor kalbinin karşılığını bekliyor bu insan duygularının karşılığını bekliyor emeğimin karşılığını almak istiyorum diyor ama bir yerde de kartımız şunu söyler her şey bitmediler bakın kartımız bekliyorsun ama her şey bitmedi. Şanslı yere doğru gideceksinler. Bakın burada bir yıkım meydana geliyor. 15 Haziran'a kadar şu görmüş olduğunuz açılım sevgili Koç burcu arkadaşlarım, Platonik olan arkadaşlarım. Bu karşınızdaki partner bay veya bayan burada bekliyor. Dengesi kaymış durumda. Artık şanslı bir yere doğru gitmek istiyor. Burada hala karşılığımı Göremedim, ne bileyim işte ruh eşim yoluma çıkmadı, kalbimi hak eden, ruhumu hak eden, duygularımı hak eden kişiye ben rastlayamadım gibi düşünceler içerisinde. Fakat bu raddeye gelindiğinde bu insan bir yıkım yaşayacak. Ne yıkımı bu? Beklemeyi bırakacak. Buradaki denge kaybını bir kenara bırakacak. Yenilenecek bu insan. Güzel kardeşlerim sizin bu platoniğiniz. Bay veya bayan, bakın bu vaziyeti şu raddeye geldiğinde bırakacak bu insan. Gördüğünüz gibi bir yenilenme. Yani bu düşünceyi, buradaki denge kaybını tamamen bitirecek. Biliyor musunuz? Belki bu raddeye gelindiğinde sevgili koç burcu arkadaşım, güzel insan, karşınızdaki platonik olduğunuz kişi veya kişilere duygularınızı açacaksınız. Duygularınızı açtığınız an itibariyle bu kişi bakın burada yıkım yaşayacak. Ne yıkımı bu? Çok güzel bir yıkım yaşayacak. Eskinin olumsuzluğunu bitirecek. Rahat olun güzel kardeşlerim. Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Platonik olduğunuz kişi veya kişiler bakın burada beklemedeler. Onlar da aşk istiyor. Onlar da duygularının karşılığını almak istiyor. Dengesi kaymış artık mutluluğa gitmek istiyor güzel kardeşim hiç bekleme duygularınızı açabilirsiniz isteyenin bir yüzü demişler ha aşıklar açılımı ha platonikler açılımı ben her ikisini aynı görüyorum açıkçası bakın siz bu insanlara yakınlığınızı sevginizi duygularınızı belli ettiğiniz an itibariyle neler olacağını bak buyurun gözünüzde görün diyorum sevgili koç burcu arkadaşım hiç çekinme, resmen aşkınızı, sevginizi lütfen karşı tarafa ilan edin. Yıkım gerçekleşecek. Eskinin olumsuzluğu gidip yenilenecek bu insan. Güzel kardeşlerim, sevgili bakın. Ne diyor melek? Evet, aynen doğru diyor. Kalbindeki sorunun cevabı evet diyor. Yani karşınızdaki kişi de buna evet diyecekmiş. Güzel kardeşlerim lütfen çekinmeyin. Lütfen pilotonikler yenilenme olacak. Çünkü buyurun destenin altı. Karşı taraf bu vaziyette. Güzel kardeşlerim şöyle tutalım. Mutsuz, mutsuz, mutsuz, mutluluk istiyor. Lütfen şu kupa sizsiniz. Bunu bir an önce uzatın karşı tarafa. Eski bitsin. Bir yenilenme gelsin. Bundan sonra mümkün olduğunca desteğinin altını göstermeye çalışacağım canlar. Güzel kardeşlerim lütfen. Tamam mı? Koç Burcunun güzelleri hiç çekinmeyin. İstiyenin bir yüzü demişler. Evet sevgili kardeşlerim. Zaten sizi melek de onayladı. Hiç durmayın derim. Tabii engeller yoksa canlar. Yine de siz bilirsiniz. Ben herkese saygı duyuyorum. Evet güzel kardeşlerim. Sevgili platonik olan koç burcu arkadaşlarımızın açılımını yaptık 15 hazirana kadar şimdi ateşlerden aslanlarımıza bakacağız platonik olan aslanlarımızı neler bekliyor veya karşılarındaki platonik olduğu kişilerin duyguları düşünceleri hayata bakışları ne bekliyorlar şöyle bir bakalım 3 kartlık canlar şöyle bir bakalım korku için neler sizinkiler sevgili aslancıklarım şöyle bir bakalım geriye bakış yapıyorlar Evet, harika geldi bakın. Sevgili aslan arkadaşlarım, sevgili platonik olan arkadaşlarım. Sizin bu platonik olduğunuz kişi veya kişiler bakın korku içindeler. Dış görüntülerimi tabii ki de değil, iç dünyaları, ruh hen korku içindeler. Niçin? Belki de geçmişte olur ya. Neden olmasın, değil mi? Sevgilileri oldu veya evlenip ayrıldılar. Belli ki bu insanların, güzel kardeşlerim, yüzleri gülmemiş. Mutluluğu bulamamışlar, istiyorlar ki yolumuza öyle bir kişi çıkmalı ki çıktığı an itibariyle ben adeta savaştan çıkmışım, zafera ulaşmışım bakın, zafer kartı bu, geriye bakış yapıyor görüyor musunuz? Görüyorsunuz, adeta öyle bir şey yoluma çıkmalı ki geçmişi bana unutturmalı, ben geriye bakış yapmalıyım, nerede kaldı o korkulu günler, nerede kaldı o benim mutsuz günlerim? Ben artık iyi niyetli bir şekilde doyuma gidiyorum. Mutluluk, lüks, gurur içinde karşımdaki kişi bana güveniyor. Çünkü güven kartıdır ayrıca. İyi niyet kartıdır güzel insanlar. Sevgili aslan arkadaşlarım karşımdaki bana güveniyor. Ben ona güveniyorum. Ben güvenli ilişkiyi buldum diyebilmeliyim diyor bakın. Sevgili aslan arkadaşlarım karşınızdaki platonik olduğunuz kişiler Mutsuz birliktelik istemiyor, korku içindeler. Geriye bakış yaptığım an, yani geçmişin olumsuzluğu artık geçmişte kaldı. Ben sağlam ilişkimi buldum diyebilmeliyim diyor. Kalpleri, ruhları, iç sesi bunlar. Dış görüntümüz değil güzel kardeşlerim. Karşınızdaki aşık olduğunuz veya platonik hissettiğiniz hiç fark etmiyor. ha Aşka platonik aynı. Bakın bu duygularda gördünüz mü? Sonuca bakın sonuca. Güvenebileceğim. O da bana güvensin. İyi niyetli bir şekilde mutlu, mesut, ihtişam, lüks. Ya lüks derken çok da zenginlik anlamında değil. Azıcık aşım, ağrısız başım misali. Birbirimize güvenerek, güvenli bir şekilde yolu tamamlamalıyız. Duygularına sahip karşınızdaki platonikleriniz. Sevgili aslan arkadaşlarım. İsteyenin bir yüzü demişler. Lütfen sevginizi, aşkınızı kalbinizde gizlemeyin. Bakayım bunun için meleğimiz ne söylüyormuş? Sevgili aslancıklarıma bakın bunlara güvenin. Dua et diyor. Dua, dua ettiğin an doğruyu bulacaksın. Çünkü karşınızdaki de korku içinde. Mutsuz olmaktan korkuyor. Kanmaktan, kandırılmaktan mı korkuyor. Güzel kardeşlerim. Karşınızdaki şeyi istiyorsanız lütfen dua edin. Ona iyi niyetle yaklaşın, kötü niyetli olmayalım değil mi? Kısa vadeli bakmayalım bazı şeylere değil mi canlar? Biz belki kısa vadeli bakabiliriz karşımızda kişiye ama o uzun vadeli düşünüyor bize kardeşlerim. Siz de uzun vadeli aşklar düşünüyorsanız lütfen dua edin, meleklere güvenin, emrene güvenin, meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle, meleklerinden yardımı iste, yollarından çekin Gerisi evrende diyor sevgili aslancıklarım güçlü aslanlarımız için gördünüz işte sevgili arkadaşlarım bunu yaptığım takdirde güzel şanslı yere doğru gideceksiniz diyor bakın karşınızdaki platonik olduğunuz kişilere sevgili aslan arkadaşlarım güven verdiğinizde bakın şans kartı çıktı kader çarkı çıktı şanslı yere doğru gideceksiniz diyor bir yerde de şanstır güzel kardeşlerim. Tamam, güven. Karşınızdaki iyi niyet güven istiyor, doyum istiyor. Haberiniz olsun. Evet sevgili aslancıklarım, güzel insanlar lütfen. Hepinize söylüyorum tabii ki sadece aslan arkadaşlarıma söylemiyorum. Sevmek, aşk dünyanın en güzel şeyi karşınızdaki kabul eder veya etmez. Açık ve net söylüyorum. Lütfen bunu içimizde gizlemeyelim. Sevgimizi Aşkımızı lütfen dile getirelim. diyenin bir demişler ve güzel kardeşlerim. Değil mi canlar? Lütfen. Öyle gizliden gizliden hiç acı çekmiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Açık ve net. Aşığım. Seni seviyorum. Bitti. Kabul eder veya etmez. Artık o karşı tarafa kalmış. Canlar siz içinizde gizlemeyin. Dünyanın en güzel şeyi sevmek. sevmek gütti canlar. Şimdi sevgili ateşlerden yay arkadaşlarımızın, platonik olan arkadaşlarımın karşıdaki platonik oldukları kişiler neler düşünüyor efendim? Evlilik isteyenler var. Evet. Sevgili yaycıklarım, karşınızdaki platonik olduğunuz kişi veya kişiler bakın öncelikle evlilik. Evlilik kartıdır kartımız dostluk kartıdır maneviyat yani artı macera kartıdır ben her zaman söyledim herkes evlenecek diye bir şey yok saygım var güzel kardeşlerim benim sevgili yay arkadaşlarım evlenmek istiyorsanız evlenirsiniz eğlenmekse eğlenmek gezmekse gezmek sevgililikse sevgililik bakın ben o, ben şöyle söyleyeyim ben açıkçası şimdi bunu eğlenme üylenme demeyelim de evlilik olarak giriş yapmak istiyorum canlar şimdi Burada biz ne yapıyoruz? Platonik açılımı yaptık. Siz ne isterseniz öyle düşünün. Değil mi canlar ben evlilikten gideceğim öyle olsun. Karşınızdaki platonik olduğunuz sevgili yay arkadaşlarım evlilik istiyor. Evlilik düşünüyor iç dünyasında. Evlilik istiyor. Dostluk istiyor. Maneviyat istiyor. Macerayı bir kenara bırakalım. Macerayı kim istiyorsa yapsın saygım var. O başka bir şey. Ben evlilik olarak gideceğim canlar. Değil mi güzeller öyle olsun. Düzenimizi bozmayalım. Bakın burada hak ettiğim bana gelsin diyor. Ben hak ettiğimi istiyorum. Sevgili yay arkadaşlarım, güzel insanlar. Sizin platonik olduğunuz kişi veya kişiler bay veya bayan. Bakın evlilik istiyor, sağlamlık istiyor. Bana artık hak ettiğim gelmeli. Hak ettiğimi almalıyım. Ama şöyle de bir şey var. Hak ettiğimi alıyorum derken kandırılmak istemiyorum. Risk almak istemiyorum. Bir yerde de korkum var. Ya kapılırsam ya kandırılırsam. Ya benim denge kayarsa korkusu da taşıyor bir yerde bu sizin platonik olduğunuz kişi. Çünkü bakın burada risk kartımız çıkmış. Denge kaybı çıkmıştır Güzel kardeşlerim İstiyor ki sizin bu platonik olduğunuz Kişi Veya kişiler Güzel kardeşlerim sağlam olsun Evlenirsek evleniriz Evlenmezsek aramızda bir dostluk Başlar Hak ettiğimizi almış oluruz O benden maneviyat görür Ben ondan maneviyat görürüm Birbirimize destek olur Teraziyi dengelemiş oluruz Ama lütfen Riskli partner, riskli pilotonikler, riskli aşklar benim yoluma çıkmasın, benim dengem kaymasın, korkusu da duyuyor. Sevgili yay kardeşlerim sizin bu pilotonik olduğunuz kişi veya kişiler onlara öncelikle lütfen güven vermeyi deneyin derim. Güven varsa her şey var demektir. Sevgili kardeşlerim bakın direkt olarak evlilik kartından giriş yaptık. Sürpriz istiyor, hak ettiğimi almak istiyorum diyor. Ama bir yerde de kalbinin bir köşesinde kuşku var bu insanın. Ya yanlış kişi olursa ya ben risk alırsam korkusu taşıyor. Lütfen karşınızdaki pilotonik olduğunuz kişilere karşı son derece ciddiyseniz lütfen onlara güven verin. Risk korkularını yensinler. Sevgili yaycıklarım benim, güzel insanlar, onlara güven verdiğiniz an itibariyle ne diyor meleğim? Başardım demektir. Evlilikle tamamlanacak, başardım diyor bakın. Melek söylüyor bunu güzel kardeşlerim. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğim pırıl pırıl zirvenin tadını çıkarırsın diyor. Karşınızdaki kişilere güven verdiğiniz takdirde diyor. Bu kişi veya kişiler sevgili yaylarım, canlarım benim, platonik olan arkadaşlarım, sağlamlık istiyor, hak ettiğimi almak istiyorum. Lütfen risk olmasın diyor. Bu insan risk istemiyor güzel kardeşlerim. Benden söylemesi bakalım. Destemizin altı. Evet bakın ateşlerden. Sevgili yaylar siz de ateşsiniz. Karşınızdaki kişi de ateş. Bir anda diyor aşık olmalıyım sorunları rahatlıkla çözmeliyim. Ateşlerden birliktelik kurup murada ermeliyim diyor bakın. Aman Allah'ım. Lütfen güven veriyoruz. Karşınızdaki kişi risk istemiyor, güven istiyor güzel kardeşlerim. Sevgili yaycıklarım benim. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. 15 Hazirana kadardı. Bu açılımımızın sonuna geldik sevgili koç, aslan ve yay arkadaşlarım. Bu açılımı beğendiyseniz